Size Kaç kişi iz Yok söyleyelim. bu kadar. Böyle, evet, abim yetişir. Tamam. Zaten. Ben İbrahim oldu. Allah ﷻ Hayırlı uğurlu olsun bize. Ol, evet. Allah kolay gelsin. Evet. hayırlı olsun <gülüyor> meslektaşmışız. Evet. Sen senin planın evet. <gülüyor> Bakın, sensin, sen. Bakın. son mükemmel bir röportajımdı. sizin. Gençleştiğimiz için yapmıyor. Yaş kaç? Yaş yetmiş. Tamam. Maşallah. Evet. hiç göstermiş. Maşallah, maşallah, maşallah, maşallah. maşallah. Ölden sonra, evet. tabii sizlerin de buraya teşvik ettiğinize çok sevindik. Gençlerden büyük ve güzel hizmetler vereceğinize kanı getiriyoruz. Böyle arkadaşlar arasında geldik. Bu süreden bir tanıtalım. Sizler de bu hafesiyelerden, tabii geleceğinize güzel hizmet vereceğinize cani gövden inanıyoruz. Zaten karşılanmanızdan biz o Sağ olun. Tekrar hoş geldin diyorum. Saygılar, sevgilerine. Onur ver. Allah Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de İbrahim Urlu. Avrasya Hastanesi'nin yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Hayırlı olsun. İnşallah uzun yıllar, 5 yıl çalışırız. İnşallah. Burada i̇nşallah. Haydi buradan senin. da sizi vali olarak inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Ee, Güzel temenniniz için teşekkür ediyorum. Allah, diliyoruz. her yapılan meslek, her yapılan görev, devlet için hepsi kutsal. Kamusal hizmet. Sizin yaptığınız görevler de kamusal hizmet. Allah güç, kuvvet versin sizlere. Teşekkür ederiz. Ee, Güzel temenniniz için. Hastanemiz gerek Zeytinyağı'nda, gerek İstanbul çapında, evet. Türkiye çapında. Evet, örnek hastanelerde. Türkiye'de hizmet ihracatında 85 bin firma içerisinde ilk 500'ün içindeyiz. Çok güzel. 85 bin. Evet 85 bin firma içerisinde. Hastaneler içerisinde de Ciro bakımından 13. sıradayız. Ama e, insan sayısı bakımından 6. sıralardayız. Çok güzel. Yani bu zeytinburnu. Bunun da e, marifeti zeytinburnunun mozayiminden kaynak. Yani, Müthiş bir Bal zenginlik. Zenginlik. Balkanlısı, Afganlısı, milgin e, tekstilcisi, derecesi nasılsın iyi misin diyor bir hastamız var tamam diyor. benim tanıdığım Ali Rıza Bey var diyor. işte burada yani getirip bir fikir alıyorlar veyahut da tanıdığım şu doktor var bir bakıyorsun ki ertesi gün uçağa binmiş buraya gelmiş buradan da derdine devam gitmesi hem Londra'da hem de Bakü'de bizlere bu konuda plaket verdiler çok güzel. yani öyle kısaca bunu gurur, gurur duyduk Tabii biz bu kadarını bilmiyorduk öğrenince evet. daha da gurur duyduk Allah başarılarınızı daim eylesin daha iyi noktalara getirsin yine ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın kalite değerlendirme 18 bin standart içerisinde 100 üzerinde 95-99 gibi bir puan alan ekip çok güzel çalışan memnuniyeti yüksek hasta memnuniyeti de yüksek cepten arkadaşlar. tekrar hoş geldiniz diyoruz. Zeytin bunu çalıyorsunuz siz. Tamam. Yani, tamam. Türkiye'nin bir gece oldu ilçesi olmaktan biz motor itiyoruz. Sizin de buraya geldiniz, ayrıca güzel. Hayırsız diyor. arkadaşlar da birlikte yaklaşık zeytin burnunu için böyle bir STK'lar daha şey şu anda da kaymakamlıklarla biz Çok iyi buradayız. Dediğiniz gibi siyaset de bir siyaset teknik konularla beraber Vallahi Nisatay'ın yanında da yaz söylemek biraz bizi biraz utandırıyor. Geçmiştir dedikten sonra artık biz ne desek boş. O bizim kardeşimiz. Ceren Bey'in iyi ki varsınız. Hepinizin kalbi güzelsiniz. Sizler varsınız ki hepimiz birlik beraberlik. ne güzel. Birlikten güç doğar, güçlükten de güzel hizmetler doğar. Tabi böyle genel olarak karizmatik gördük. yanlışlandı ama açık Sağ sözüm birazdan. Sevdik sizi, güler yüzünüzü. Temessümünüz de çok hoş geldi. Sağ olun. Ayrıca keyif aldım. Sizi ziyaret etmekte. Tabi arkadaşlarla da konuşabiliriz. Birlik beraberiz. Hayırlı olsun. Sağ hoş olun. Geliniz. Hoş geldiniz. Hoş ee, Ben işte 11 yıldan beri AVS çalışıyorum. Kaptan Medya'ya uzmanıyım. 3 ee, yıldır da başhekinlik yapıyorum. Çok mutluyuz, çalışmaktan, <gülüyor> hizmet vermekten geçiyoruz bunlar, gururumuz. Kendisi söyleyemiyor ama 30 bin'e yakın vakası. Öyle evet. mi? Evet. Yani, Maaş Kalbinize evet. sağlık. Evet. Sağ sağ sağ. sağ. <gülüyor> Kalbinize sağlık. Ne güzel. 40 yılı başladı. Ben de 20-21 yıldır Avrasya Hastanesi İdari İşler Müdürü. Hastanede söylenmesi gerekenleri İsrailli bir hocam söyle. söyledi. Ee, biz de kendi ve meslektaşlarımızda evet. bizde 24 saat gece gündüz ihtiyacınız olmasın ama olursa 24 saat emrinizdesiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ. Olun. Gerçekten 21 yıllık tecrübe de önemli bir tecrübe. Evet. Sayı Kaymakamım tekrar hoş geldiniz. Benim ismim Tolga Gençoğlu. oldu. Doğuma yönelik eğitim yollayım. Baştan sunuyorum. Gıda ve tekstil iş yapıyoruz ayrı olarak çok alıcımız olarak. Hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun, çok Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Bay Bakan Bey, ee, ismim İbrahim Şahir'in malum üşavirlik ofisimiz var Erdoğan Bideroğlu ile birlikteyiz. Derneğimizin de orada kayıt işlemlerini de tutuyoruz aynı zamanda. Çok güzel. Ee, Başarılarınızın devamını dileriz. İnşallah, sağ olun. İsmail Tarhan, serbest avukatım. Ben de burada çeşitli sette kararlar çalışıyorum. Daha ön kamuda da çalıştım. Şimdi serbest çalışıyorum. Çok güzel. Ayırmalısın. Çok memnun oldum, sağ olun. Bizler canlulanmada yaklaşık 20 20 seneyi bitirdik biz destekte sizlere göre çok çok gencim ama ruhum son derece çok şey gördüğü için yorgun değil dinamik ama şey diyelim yaşlı diyelim ruhumuzu yaştı deneyimledi de. deneyimledi tecrübe diyor bilge ruhum tecrübe diyor aynı doğru ifade bu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kaymakamlıklar yaptım, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik yaptım, dört sene yerel yönetim tecrüben oldu, Ankara'da devletimize hizmet ettim, daire başkanlığı yaptım, genel müdürlüğümüzü yaptık. Büyüklerimiz hemzik uyudular, geldik buraya, e, zeytin hizmete geldik. Zeytin hakkında daha önceden tabii. Ee, güzel şeyler duymadık ama geldik daha da güzeli gördük. Çok güzel insanlar gördük, sivil toplumun çok canlı olduğunu gördük. Bir gece konduydı ama gece kondu kalmamış, müthiş mahalleler oluşmuş, mahalle kültürü olduğunu gördük. geleneklerimizi gördük, göreneklerimizi gördük, küçük bir Anadolu gördük burada. İnsanımızın samimiyetini gördük, muhtarlarımızla toplantı yaptık. Sivil toplumumuzun bazı kesimleriyle toplantı yaptık. Tabii sizin yaptığınız, sizin derneğimizin de ismini duyduk biz faaliyetlerini yaptık. inşallah derneğimizle de beraber, ortaklaşa çok güzel projeler yapacağız Zeytinburnu için. Az önce e, başkanımız da bahsetti. E, gelirken muhtarlarımızla ve kan kurum yöneticilerimizle toplantıda yaptığımız zaman bir hashtag belirleriyle birlikte güçlü Zeytin bu, bu, bu Bununla beraber inşallah hep el ele vereceğiz, gönül gönül vereceğiz. Sorunlarımız çok, problemlerimiz çok ama şunu söyleyeyim, insanı zille sorunlar, problemler ve bunlar başardıkça duyduğu mutluluktur. Maddi hiçbir şey insana haz vermiyor. İstediğiniz kadar zengin olabilirsiniz, istediğiniz kadar her şeye, her şeye sahip olabilirsiniz ama insanın ufak bir iyilik yaptığında aldığı zevki hiç kimse alamaz. O yüzden sivil toplum faaliyetleri inanılmaz önemli faaliyetler. Bir insanın derdine derman olmak kadar güzel bir şey yok. Bir te çocuğun tebessüsünün, bir yaşlının duası. Siz tabii sağlık sektöründe çok daha ayrıca gurur duydum. Hastanemizden de bu kadar ön plana çıkarsak inşallah daha da büyürler, daha da ön plana çıkarlar. Ben bu noktada e, hizmet sektöründe, sağlık turizmi açısından da ilçemizle katkılarından dolayı ayrıca da teşekkür ederim. İlçemiz tekstilde tekstil ihracatının %10'unu yapılmış gurur duyuyoruz. Deri, deri sanayinde çok ciddi anlamda söz sahibiymiş gurur duyuyoruz. Ayrıca sanayide gıda ve çeşitli sektörlerde ön plana ön planlanmış gurur duyuyoruz. Sağlık alanında da duyduklarımız bizi memnun etti. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Ben burada Görüştüğüm herkesin topluma, insanlar çok güzel faydaların olduğunu gördük, gurur duyduk. İnşallah biz de faydalı olmaya geldik, elimizden geleni yapacağız, gayret edeceğiz, e, niyetimiz ortada, gayretimiz ortada, samimi gayretimizi ortaya koyduktan sonra da hayırlı işlerimizde ben muvaffak olacağımı inanıyoruz ama her şeyin başı birlikte beraber. Bu, dediğim ya, Zeytinburnu'nun kendine has bir kültürü var, yani Anadolu kültürü var, o samimiyeti gördük. Bu samimiyetin de bizi hep beraber daha iyi yerlere, daha güzel hizmetlere ulaştıracağına inancımız tam. Küresel anlamda baktığımız zaman çok ciddi, dünya sınanıyor şu an. Dünyada bir akıl tutulması var, hastalıklar yayılıyor. Kaotik şunlar ama istikrar adası olarak ülkemiz ayakta kalmış oluyor. Şu an <gülüyor> uluslararası meselelere baktığımız zaman Türkiye Rusya'yla Ukrayna savaşı içerisinde birçok yerde savaş çıkartmak istiyorlar ama nerede bir barış görüşmesi varsa Türkiye masaya oturmadan çözüm sunamıyorlar. Çünkü bu 600 yıllık bir imparatorluğun bakiyesi olan bir topluluktur. Türkiye Cumhuriyeti çok sağlam sayıklarla kurulmuş, modern anlayışla kurulmuş. Allah hepsine rahmet eylesin. Hatalarımızın, ceddimizin hepsine rahmet eylesin. Çanakkale'de ben Serser'e gitmeye çalışıp çocuklarımı da götürdüm. Oraya gittiğiniz zaman Halep'ten Tutun'da Laskiye'ye kadar, Kars'ta kadar Anadolu'nun her tarafından her tarafından insanların orada şehit olduğunu görüyorsunuz. Bakıyorsunuz çok enteresan. Ben 2.4'üm. O zamanki Osmanlı Ermenilerinin de orada vatan için can verdiğini görüyorsunuz. Çanakkale ruhu Bizi ayakta tutan ruhlardan bir tanesi, Tabii bu yaklaşık 3000 bin yıllık bir medeniyetin bir mirasçısıyız. Biz bu mirası Anadolu toprakları da bizi güçlü olmamız gerektiğini uyarıyor. Bir zamanlar bu topraklarda Hititler yaşıyordu, Urartular yaşıyordu, Bizans yaşıyordu. Hiçbirisi bu topraklarda ayakta kalamadı ama bizim milletimiz ayakta kaldı. Tüm dünyanın Kıskançlığına rağmen, tüm dünyanın, dünyanın hasetliğine rağmen, tüm dünyanın bizimle uğraşmasına rağmen ayakta kaldık biz. Bunun sebebi, bu kardeşliğimiz olarak görüyoruz. Burada 52 52 millette insan gördüm. Sokaklarında dolaştım, esnaflarımızı gördüm. O samimiyet, sıcaklık zaten inanılmaz bir şey. Avrupa'da 32 ülke gördüm. Avrupa'nın tüm ilayetlerini gezdim. Orada aç kalırsınız. Gittiğiniz zaman hiçbir şey yapamazsınız. Ama burada herhangi birisi sıkıntı. Aç kalmaz Türkiye'de. Her yerde bir misafirperverliğimiz var, cömertliğimiz var. Anadolu irfanı denen bir irfan yurduyuz. Biz bu irfanı burada ilk haftamda gördük. Bundan dolayı da çok son derece mutluyuz. Şimdi çok güzel bir Malatya Türküsü var. Malatya Türküsü diyor ki, Güzel ye diyor, taş taşırım diyor, çirkinle bal yemem diyor. Orada kastettiği fiziki güzellik değil, ahlak güzelliği, buy güzelliği, buy güzelliği oldu mu? Güven oldu mu? Taşlar taşınır, dağlar yıkılır, ama güven ortamı olmadığı zaman hiçbir şey yapam, yapası gelmez insan. Kendi izvaya çekesi gelir yani. Şirkinliklerden de Allah uzak etsin. Bizim milletimiz temizdir, insanımız temizdir, her yöreden insanımız temizdir. Gerçekten asil bir milletiz biz. Her kuş kendi cinsiyle uçar. Bizler böyle kartallar gibiyiz. Leşle uğraşmayız, pislikle uğraşmayız. Ufak şeylere tenezzül etmeyiz. İşte görüyorsunuz dünyadaki ıra girdiler, mahvettiler. Libya'ya girdiler, çömür için girdiler ama biz her gittiğimiz yer işte Afrika'ya giden, sizler iş adamı olanlar başladı. Su kuyuları açıldı, şunlar yapıldı. Her gittiğimiz yere biz bir yaraya merhem olamıyorsak hiçbir şekilde biz orada olmayız ya. Yani. Sömürü düzenine karşılık duran tek bir millet varsa, bu bizim asil milletimiz. Hı. Bu dernek ve vakıf faaliyetleri bizim Osmanlı'dan gelen çok değerli faaliyetlerimizdir. Sadaka-i cariyeler yapı, yap, yapılma geleneğimiz vardır. Zaten bakıyorsunuz, işte camilerimizi görüyorsunuz, vakıflarımızı görüyorsunuz, cemevlerimizi görüyoruz. Hep gördüğümüz zaman hayırlı ne varsa bizim insanımız yapmış. Bu insanımızın güzelliğinin yansıması, inşallah hep beraber güzel bir şekilde Zeytin Umur'u e, 5 yıl dedi, 100 yıl olsa yine çalışırız. Biz evet. ki güzel olalım, hep beraber güzel evet. olalım. Güzel olduktan sonra bizim için vatan toprağının her tarafı kutsal vazıdır. Biz sizlerle çalışmaktan dolayı muhtemelen evet. çalışacağız. Evet. Allah sağlık versin Hükümet Ben sürekli duamdır tüm yöneticilerimize Cenab-ı Hak ilk önce basiret, adalet, sağlık, sonra güç ve kuvvet versin. Evet. Bu zaten hikmetin başıdır. Böyle bir, Allah çok şükür, şu an dünyada örnek ülkeyiz biz, eski Türkiye'den çok çok daha ilerideyiz. Burada yani devleti yönetenlerin basiretini gösteriyor, ferasetini gösteriyor. Gerçekten şu bütün dünya kriz içerisinde küresel zihniyet var, sorulmaya yönelik. Ama şu an Türkiye'de hala her şeye rağmen çarklar dönüyor, Ayaktayız. hala mücadele ediyoruz. Hayat pahalılığı var ama üretiyoruz. Açlık yok, sıkıntı yok. İnşallah daha da iyi olur diye ümit ediyoruz. Ee, ben umut, umut var olmak gerektiğine her zaman inanıyorum. Birlikte beraber, birlikte işe Bak bizim karamsarlığa düşürmek isteyenler de olacaktır. Motivasyonumuz bozulsun. Bu millet 16 tane devlet kurmuş. Hiçbirisi düşman iç karbinde yıkılmamış. Hep içimizi birbirimize düşürmüşler. Tak tak tak tak tak. tak. Şey, en kolay. Yani bu milleti kimse kolay, kolay kolay yıkamaz. O yüzden sizin ziyaretinizle ben son derece anlamlı buluyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize gerçekten muhabbetlerimi ve saygılarımı sunuyorum.